Evet arkadaşlar, Boğa burcu erkeği nasıl bağlanır? Boğa burcu erkeği sevdiği kişiyi korumaktan hoşlansa da kendine güvenen, güçlü, ayakları üzerinde duran kadınları sever. Kendi ayakları üzerinde duran, sorunlara tek başına göğüs gerebilen bayanlar, kadınlar onlara daha hoş gelir. Özellikle kendi parası, özgürlüğünüze sahip olmanız, maddiyatı oldukça düşkün olan boğa burcunu hemen etkiler, baştan çıkarabilir. Her şeyi eleştirmeyi çok severler. Ancak bu asla sizi ya da eleştirdiği şeyi beğenmediğini anlamına gelmez. Kendi düşüncesini ortaya koymaktan hoşlandığı için bunu yapar. Boğa burcu erkeği karşısında alıngan olmamanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Boğa burcu erkeği her ne kadar çılgın ve sınırları olmayan biri gibi dursa da tıpkı koş burcu gibi bir yuva kurma isteğini her zaman içinde korur. Bu yüzden onunla aile değerleri üzerine tartışmaya sakın girmeyin diye sizi uyarmakta fayda var. Yapışık ikizler gibi beraber olmanıza gerek yok. Boğa burcu erkeği kıskanç olsa da hem kendisine hem de kadınla gerekli kişisel serbest alanı sağlamaktan çekinmez, korkmaz. Size kıskandığını belli etmekten de geri kalmaz, korkmaz. Bazen fazlasıyla yoğunlaşan sorularına sinirsel tepkiler vermek yerine açıklayıcı olmanız ve bu tarafını düzeltmek için kendisine ders çıkaracak ve yol çizecektir arkadaşlar. Cesaretli, cüretkar ve eğlencede sınır taramayan kadınlardan hoşlanır ve onlara bayılırlar. Sonsuz partiler, toplantılar veya tatil planları tam onlara göre bir hediye olur, hediye düşünenlere duyurulur. burcu erkeği tüm görsel unsurlardan hoşlanır. Çekici, alımlı, cüretkar, dekolteli, iç çamaşırları gibi klasikler onları harekete geçirmeye yeter. Onlar için güven her şey demektir. Özellikle sakladıkları sırları konusunda... Size anlattığı en küçük bir şeyi bile başkasından duyarsa pek çok kişi gibi bunu görmezden gelmez, yıllarca sürecek bir kini de içinde saklayabilir. Boğa Burcu erkeği her zaman yemek yemeye hazırdır. Saat koç olursa olsun günün her saatinde yeni yemekler, tatlar denemeye açıktırlar. Hem yemek yapmasını hem de sizin onlara yeni yemeklerle veya yiyeceklerle gitmenizi beklerler ve severler. Boğa Burcu erkeği için birlikte olmak oldukça önemlidir. Ancak onlara kafa karıştırıcı oyuncaklar ya da oyunlarla gelmemeniz gerekiyor. birlikteliği hayatındaki öncelikler arasına koyan Boğa burcu erkeğine ayak uydurmanız gerekebilir. O zaman da tabii ki siz kazanırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, seven erkek nasıl anlaşılır, aşık olan erkek nasıl anlaşılır? Bu videomuzda bunu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Seven erkek nasıl anlaşılır?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 Hatta bazıları işlerini bile değiştirebilir. Seven erkek kadının hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü kimi alışkanlıklardan kurtulmak ister. Bunun için çalışır. Eğer bir şıkkıda bunlardan kurtulmak mümkün değilse, erkek çok profesyonel bir biçimde bu kusurları gizlemeye başlar. Kumarbaz da alkolik sevgililerin bu köfte alışkanlıklarını, flörtün ilk günlerini çok ustaca saklayabildikleri çok iyi bilinen bir gerçektir. arkadaşlar.